Size gizlice söylediklerimi dünya aleme açıkça söyleyin. Size gizlice söylediklerimi dünya aleme açıkça söyleyin. Buluğunuza fışladıklarımı damlardan bağıraraktan duyurur. Alnıza fıstıklarımı dursun damlardan bahar aradan du. Korkmayın her şey açığa çıkacak Örtülü her şey gözler görecek Korkmayın her şey açığa çıkacak Örtülü her şey gözler görecek Bizli olan her şey anlaşılacak Damlardan bağırarakdan da duyurum. Her şey anlaşılacak <gülüyor> dost. Tamlardan bahar <bağırarak> aldan <gülüyor> duyuyoruz. İnsanlar bedeni öldürebilir Fakat ruhu asla öldüremezler İnsanlar bedeni öldürebilir Fakat ruhu asla öldüremezler Size baki hiçbir şey yapamazlar Damlardan bağırarak dam duyurum baki hiçbir şey yapmazar dos onlardan bağır Kervanım Allah serçeleri kolar Daha önemlisin seni de korur Kervanım Allah serçeleri kolar Daha önemlisin seni de korur Saç tellerinin sayısını bilir Damlardan bağırarakdan duyurur. Telerin sayısız mı dost? Damlardan bağırarak dan.